<gülüyor> Dolar 18,83 Euro 20,26 altın 1134,27 Borsa 4505 Bitcoin 23.192'ne günü yükselişte kabarttılar. Beni buraların söz verin iyileşeceğim diyen su denen kahreden haber geldi. Atapazarı depremini örnek veren profesörlerin dikkat çeken sözler geldi. Zemin basen yapısına sahipse... Daha büyük hasar meydana gelir dedi. Önce ve sonrasını paylaştılar depremde yaşanan tahribat uyudu görüntülerine yansıttı. 44 saat sonra gelen mucize enkaz altındaki bebeğe şişe kapağıyla su verdiler. Skandalın böylesi canlı yayın açıp Türkiye yasa boğan depremle alay ettiler değerli izleyenler. Depremde etkilen 10 ilde o hal ilan edilmesi ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazete yayınlandı. İstanbul'da hamile ve engelledi kamu çalışanlarına e, karizni e, kar verildi değerli izleyenler. deprem felaketinin fırsat bildiler. sahte afet sitesiyle kredi kartı bilgisi toplayıp dolandırdılar. Ve bu haberimize gün özelinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.